Alo. Ne haber kardeşim? İyidir abi. Abi. Biz gülme lan. Sağ ol Kim aşağıdaki ekip kimler onlar? Hepsi mi? Abi bak F fıtıcım var bir çeker misin sohbette? O Elrendio? Efendi Elrend sallıyor lan çeker Elrend. O Elrend değil. O Elrend'iyor. O sizden değil değil mi? Ayak yapıyor. Hayır hayır hayır. Elrend olunca geri girip falan. F footage'in var sohbette çeker misin? Tamam yıllardır e footage'in sesi yapan değil mi? Aynen. <gülüyor> Murat abi GF'nin falan Gf Gf var abi. Tamam on, onu da al. Alo. Alo. Abi inanılmaz ya. Turkan abi nasılsın abi? İyi kardeşim sen nasılsın? Çok iyi abi. <gülüyor> abi inanılmaz ya. Şimdi abi ben sana e ekibi çağırayım. Çağır. Kim çekebiliyor şimdi? Yetkili var mı aramızda? Sen söyleniklerini ben çekerim. Okey abi. Hemen evet. çekiyorum. Bekleyin. Söyleyeceğim. Çekin abi. Bu arada hazırlıksız geldik. Yani bizim şu an dağınık abi. Bir dakika hemen çıkartıyoruz. Senin abi. ses arada Elvin'de de kayıyor gibi. <gülüyor> ya şimdi bizim arkadaş öyle konuştuğu için Vatıcı'nın Elvin karıştı abi bizimki ya. <gülüyor> Oğlum bir tane grup eldiren budun lan. Abi Elren yapan var bu arada. Ama yarım yavalak. Nasıl diyeyim sana biliyor musun? Ee, sen kaç yaşındayın abi ayıp söylemesi? 24. Abi senin bak 22 yaşında ve 20 yaşındaki albüm var. Elimizde. <gülüyor> Elimizde. Onu bir ara bul. <gülüyor> <gülüyor> El, elimde o mu var? 33, 35. <gülüyor> abi inanılmaz ya. Ben Doğru çağırıyorum Murat abi. Çektim bu arada. Mur Murat abi. Murat. Murat. Murat. O mu o? Doğru kişi mi çektiniz? Aynen Erdoğan, Erdoğan'ı çek. Yok yok de o doğru değil bu. Murat bu abi. değil abi. Bunu, <gülüyor> Yanlış adamım. Bunu değil. aşağı atalım abi Oğlum aç aç. Çok, çok daha geldik sa ya. Sahte gelen Murat Abi Gefi, aç, aç, aç bakayım mikrofonu. Ki, aç aç. mikrofonu, aç aç. Aç lan aç. Sızmışsın artist, aç oğlum. Açmıyor, yolla tamam ya. Abi yolla gitsin abi. Şimdi Sızmış ben... ben ses, e, Murat Abi çağırıyorum, bizde Mitre'im mi var abi, yeni katıldı. Var. Yani, bak Mitrein var, ee, Ramus var, artık ben varım Vıtic'in. 2020 versiyonum ben bu arada. Öncekiler Altman... sen hiç benle daha önceden yaptın mı bu işi? Yok hayır ben bu sene çıktım abi. <gülüyor> <gülüyor> ben bu yani. sene çıktım abi. O yüzden dur arkadaşları çok toplayayım hemen. Bak Sohbet 1'de Murat abi YF e var. İki, var mı? Kapanan. Aynen 2-2 yazık. Öyle kafana. tam bunu çekebilir miyiz? Zahmet. İkin de ne yazıyor? Yazık kafana, yazık kafana. Yazık kafana. <gülüyor> Sohbet birde. Evet. Ben, ben bu sene çıktım dedi ya, 2020. Abi cidden ben hani bu sene çıktım... ...yani baya iyiyim, diğer Vatacından baya iyiyim bu arada. <gülüyor> yazık kafana <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> yazık kafanayı mı yapıyor? O Murat abi abi, çünkü buradan e, ban yemiş, kendisi gelemedi. Allah Allah, niye çalıştı. ban yemiş acaba? Abi ben... hiçbir fikrim yok. Nasıl hiç ee, fikrin yok? Durduk yere anlamaz kimse kimse oğlum. Ben anlatayım mı abi? abi? Anlat. Ay, Murat, Murat abi GF gibi anlat. A bak şimdi küfür serbest mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın cezası bir tane kız benden Instagram istedi. Şerefsiz dedim ki atayım. Instagram'ımı yazdım. Sonra Instagram istediği SS alıp silmiş SS'i. Şey mesajı silip esas almış beni hep anlattırmış böyle bir şerefsizlik böyle sessizlik böyle bir 200 katsızlık görmedim ben hayatımda Allah belasını versin 3 tane moda yazdım kaldırmadılar Böyle bir şerefsizlik yok Ayy <gülüyor> hey, eminim sana 10 kişinin 9'u bok muhabbetini yaptırıyordur değil mi net yani kim abi? Yap hadi boku da yap da çeşireyim. Adam bok çöndermiş <gülüyor> kokuya bak Aman akıl abi bir şey diyebilir miyim? De bakayım Benden bu, bu ses çıkar mı abi Murat abi GF'e? Ee, sana soruyorum abi. Deme, demek Çıkabilir ki... mi demek Çık, ki. Çıkar, çıkar. Çıkart bakayım. Benim normal ses tonum Murat abi GF'de o yüzden soruyorum abi no, sana. Tam normal ses tonu konuş bakayım. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. <gülüyor> <gülüyor> şey, abi, abi de öyle gülüyor ya. Bir Adam şey çok... söyleyeceğim. Abi, yani... Sen bunu taklidini yaparken gerçek hayatta da böyle gülmeye bağladın mı harbiden? Ya şöyle, e, ben hani... Bildiğim benim abi butajının mesela Ferit abinin yayına çıktığımız zaman da yani bildiğin taktiğini yapıyorduk abi. Birebir aynı. Abak mit. Evet evet. Mitneyng Allah onu çekebilirsin. Nikahada yani Mithre... an masaka var. Masakamız çok başarılı bu arada. <gülüyor> Masakamız çok başarılı. Bak Cirox var. Yemin ederim. O adam Getreni... konuşurken benim elim ayağım titriyor. Vetram <gülüyor> Zion var. Bak Zionu çekebilirsin abi. Bak şimdi işte e orada fake misler yapıyorlar diye. oğlum. Abi Rul içine giriş yapayım abi? Çektiklerim doğru mu? Evet evet çektiklerim doğru. Zeon var. Vetran evet. var. Vetran. Jirox yapıyor. Jirox. Havalar efendim iyi yayınlar. Hoş geldin hoş geldin. Şimdi dur. Bir dakika sıra sıra alacağım. Eee. Masaka ne yapıyor? Sırf <gülüyor> abi. İyi yayınlar öncelikle Tuğkan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Aynen. Aynen. <gülüyor> <benim dediğim gülüyor> Aynen. Abi Eyvallah hoş, sana, geldi. Reis hoş sana geldin. Aynen. Sana var ya. <gülüyor> İki Hep bomba kişi çağıracağım abi. Biri Mertcan Bahar, diğeri de Kuzey Tekinoğlu. Kuzey, çağır çağır hepsini çağır. Sıra sıra alacağım. Hepsini Masaka, çağırıyorum yok mu yeni abi. Bu, ara, bu arada sana yok, çok çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Bizim bizim cidden 5 dakikalık ağladığın için. Niye? Çok ne teşekkür kardeşim? ederim abi. Yollayayım mı şimdi? Öyle bir söyle yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konuyu <gülüyor> kapattın çünkü. Şovumuzu yapalım abi. Şovumuzu <gülüyor> <show> <gülüyor> yapalım. Ha bir de yapalım şeyiniz de var. Sisteminiz de var yani. Şov başlıyor. Tabii ki abi. Tamam, ha merkez toplandığıysa showbac'da dur ben... bakalım. Yakın da abi. şey var. Eee Zeon staking var bizden abi o da. Başka Kim abi. Görekok ok var. Şiş, Necati sen misin lan? Alo? <gülüyor> abi, Alo? Abi yok mu ya? Kim? Ogal. Ogal. Alvin abi. Anay. Abi Elvin'i kanlı çağıracağım, kanlı çağıracağım. Bizden çağır. ekip toplanıyor abi. Ya keşke hazırlıklı gelsek diyorduk da. Bir şey Olmadı olmaz onun. Keşke olsaydı ya. Ne yapıyorsunuz Abi ne? harbiden ya. Dur ben telefonla diyorsun abi Elvin'e. Para hadi. Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Erran er Reis er er er selamlar. Aleykümselam. Yöre'ye hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> Allah abi sesi hoparlöre verdim şimdi. Ha sen telefonla bağlattırıyorsun. Evet, yok yok, çağıracağım sizden... şimdi, ha. skorunu çağıracağım. Nedim oradan mı yaptıracağım? <gülüyor> Anarcan var seni de yapabilirim <gülüyor> abi. Ramu, Ramus'u aldınız mı? Ramus'u. Ramus, Ramus Aşağıda galiba. Aşağıdaydı ama. Ramus kaldı, Ramus'u da aldı. Q-Razy, Q-Razy. q abi, bir de Moşi Moşi var, Murat Övüç. Yok bana. abi ya, açmıyor. Vay daa, dalga dalga, dalga mı? <gülüyor> evet, evet. Moşi Moşi, moşi, moşi, moşi. moşi nerede? Eee sohbet üçte olması lazım. Eee tamam. <gülüyor> Aa diyordu beni alındı mı? <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi kim kaldı geriye? Ben And... geldim abi. Yok elvik değil bu elvik değil. Epmitrain, mid Ya bütün fake'ler yanmış bizim de şakmalarımız evet, orada ya. Bond karımız var o arada abi abi, ya. In o da. Abi inanılmaz ya. Abi inanılmaz ya. Abi gün çıktı veyka. An... <gülüyor> abi değil. Kuzey kuzeyi de Evet evet Küzey evet. Kuzey çekeceğiz abi dur. Arıyorum şu an. Kuzey Tekin oldu efsane bu arada. ya. Çok efsane abi bu ya cidden. Canlan'dan geliyor mi? lan. Aynen ne? Aynen <gülüyor> ne? Bir, az önce siz gelmedi onu söylüyordum bunu birkaç yayıncı rahatsız olmuştu hatırladığım kadarıyla zamanında. Sizin burada şeye çok dikkat etmeniz lazım kurduğunuz cümleler çok önemli çünkü evet, kendi, kendim abi. için söylemiyorum. Genelde bunu yapacaksanız hep e, hani o karaktere uygun sıkıntı çıkarmayacak muhabbetler yaptığın zaman herhalde kimse dert etmez. Abi onların rahatsız olma sebebi de şeydi onu yapan arkadaşlardan birkaçı sanırım. Hani kimliği kullanıp bıçak evet, bıçak toplamışlar evet. Csego'da Evet, Ferit <gülüyor> abinin böyle bir olayı vardı cidden ee, Kuzey Eee gelebilir misin abi Alri'nin sonucuna? Tamam, tamam çektireceğiz abi hadi görüşürüz Geliyorum, bekle şey, Geliyorum, gelin olacak ya Kapat lan telefonu, gelin geliyo Bulmaz ya abi Vallahi ne zamandır yapıyorsunuz bu hobiyi Abi biz e, pandemi dönemi başladık, e, yayınları çıkmaya falan. <gülüyor> abi buraya, <gülüyor> El, şey, e, Eldrin'in sonuçlarına geldi. Seri çektireceğiz abi seni. Ne? Yap, nesin ne yaptın oğlum? Gel hadi bekliyoruz lan. Ne ya Adamın ya? artık normal tamam. gülüşü olmuş ya. Abi şu, kuzeyi, kuzeyi çekebilir misin abi? Jirox burda oğlum zaten, Jirox'un şeyi buradaydı. Düşmüş Ay, düşmüş. Düştükler abi. Düştükler abi, Düşmüş ya. <gülüyor> Al Jirox'u da. Hangisi acaba Aa ee, abi. Bak biri de aşağıda Ece Kız taklidi yapıyorum demiş Hayda. <gülüyor> ee, Mayrina'mız var abi. Mayrena'daydı. Söyleyebilir misin? Gözleri çekmem lazım nick. Mayrena. Ee, vales yapıyor da. Ne yapıyor? Galiba geldim bu sefer. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu Cyber mı lan bu? Gözümüz mü mı? Yok, al, kuzey kuzeyi çekebilir misin abi? Kuzey onu bak. Aha. Geldim Kuzey'de. Kuzey? Kuzey Aa, konuş kuzey. abi. Kuzey, Oo. kesinlikle konuşman lazım Kuzey. Fırında mısın lan? Fırın. Ümit <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var, kurabiye var, başka bir şey var. Kuzey sesini yakmak başlatıyorum değil mi? Kuzey. O onun yetkisi var mı? Abi. Bakın bakayım belki yetkiden dolayı. Bu TV'de de olabilir. Ha. Yok yok. Var var. Kuzey Kuzey fırında moruk. Şu an ekmek yapıyormuş. <gülüyor> Bana ulaştı. Saygılar abi. Kopet var abi. Vales yapıyor. Tamam onu da alın. Nik'i ne? Mayrana. Kopet resmi var. Abi Masaka Diablo'yu da yapabiliyor mu diye sonra. <gülüyor> moruk, Dünya moruk. Bir ya. Diğer bir asla kilimiz <gülüyor> açılmadı <gülüyor> daha ya. Şofbal altı pistol. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Masaka'nın görmesin vurra. Masaka vurur bak harbi diyorum seni görmesin bir ara. Bu dünyada tek Masaka var moruk. O da bu <gülüyor> yani şu an burada. Benim <gülüyor> hiçbir alakam yok. 22 kalimde <gülüyor> yayıncı olarak hiçbir alakam yok Masaka canımsın. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Aleykümselam. Herkes burada buradamış. Alvendimiz geldi abi. Berkay Berkay, Berkay, Berkay, Berkay çekebilir miyiz abi Berkay? <gülüyor> Kaç kişisiniz onu bana koyayım. Çetemiz siz mi? Bize baya baya kalabalık olduk abi. Orada olduk, olduk abi. Hadi artık çekin beyler. Ben burada. Vay. Gelsin mi? Bakın. Baba sinirlendi. Baba kok birazdan klozete kafasını sokacak. Olmaz ya. Elvit baya elvit baya. <gülüyor> abi kanabe nedenige kulemi bırakıp buraya geldim. Evet. Neyi bırakıp geldin? <gülüyor> nedenige kulemi. Evet. O ne lan? <gülüyor> ha. Ya kusur, kusur. Abi Bak, ben buraya Aga Green için geldim. <gülüyor> Çok <gülüyor> sevdiğim bir abimdir kendisi. Bir şey diyeceğim, sesim geliyor mu? <gülüyor> şu ha, an gel geliyor, geliyor. abi, evet, geliyor. Geliyor, gibi. geliyor, geliyor, Oğlum şu kapı şu kapıyı açsene lan bu ananla bir görüşeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi bir dakika ne yapacağız? Siz bir startı verip sıra sıra bir şey mi yapacaksınız? Oğur evet. abi. Evet. Abi. Değil, abi. Ben tamam. bir şey diyebilirim. De bakayım kardeşim gel. Ama ben şimdi telefondan giriyorum. Bilgisayara geçtim. Roll play'deydim. Sizin için çıktım. Şu an bilgisayardan gireceğim. Çeker misiniz tekrar? Çekeriz çekeriz. Sen roll play'a mı başladın? Ben zaten oynuyordum. Adamın hayatı <gülüyor> ortaya olmuş <Şu> <gülüyor> yani ha, abi baksana Altan evli Abi inanılmaz yaa Cidden Ben bir odaya gireyim tamam Abi asıl bir ne olur? Onun karası da var ya, abi. abi Abi ben sohbet beşe giriyorum Tamam Çekil sohbet okay. Aslında şaşırtıcı. Karımız olan şey, da var başladı. Bu aşağıda. ekipten birisi gerçekten o kişi olduğunu düşünseniz de Mesela Elvin Dastan, Elvin Dastan Elvinmiş göt oluyormuş burada. Bizi yiyorlarmış burada. Şimdi <gülüyor> Tuğkan abi, senin taktisini yapını çağıracağım abi. Tamam çağır lan bir konuşayım. Tamam abi, çağırıyorum, çağırıyorum abi. Sesim geliyor abi. acaba şu an benim? Geliyor. Geliyor. montkar bakar abi, yeni nesil rapçilerden. kim? Montkar. O nerede? Pembe saçlı götünü oğlundan bahsediyorum diyorum oğlum. Burada drama başlatma. Hayda. Olur, dur dur. Yanarız bak. <gülüyor> Yakma başımızı. <boşumuzu. gülüyor> Adam dikenin Murat abi buz devresi CD yaptı Sesim geliyor mu bak beri beni arıyor ben sinirleniyorum bak arama şu telefonu. <gülüyor> <gülüyor> ee, Murat, ya, Murat sende Marçan'ın numarası Hangi var part? mı? Hangi <gülüyor> Murat abi Ge, GF... Erdoğan. Yerinde bir gün lev saifaları var mı aslında? Evet işte diyorum <gülüyor> ya yapmama yani. <gülüyor> evet şu... mesela buna dikkat etin <gülüyor> bunu bir ses kaydına zar bir sıkıntı çıkar bu arada. Arkadaşlar, Anlatamam şu an, an yok çünkü abi, e, bir çok falan. fenomen rapçi şarkıcı artık karma olarak birçok insanın sesinin taklidini yapan insanlar burada hiç biri evet, de gerçek abi. değildir. Bu masaka birebir bu arada. Masaka. Ya. Masaka birebir <gülüyor> ya. Bu <gülüyor> adamca bizden başkası yok zaten moruk. o Ot tatun yalandır. <gülüyor> abi inanılmaz ya. Değil mi? Arkadaşlarım Murat ah, tamam, şimdi evet. Martçam yani var mı? Bir kişi eksik abi. Bir kişi eksik. O da senin taklidini yapıyor görmüyor. <gülüyor> Martcan bahar. Ya bence yapamıyor da benim sesim taklit edilebilir abi. E, Tukan abi. Ha. senin Abi ha. senin çocukluğunu bile yapan var çocuk RP'ni yani. <gülüyor> ya. çocuk rp, RP'si döner de <gülüyor> kendi, şey, ses kendi Sesim yani. böyle değişik yani diyeyim. Değişik bir ses Aynen. değil benimkisi yani. standart bir ses olduğu için. Tabii ki abi senin zaten hani yapamıyor yani insanları çektik. Hani ben yapıyorum diyan da vardı ama çoğu hani çocuk RP'si yani yapamıyor. He. olsun iyi. A Deathquick geldi, Deathquick geldi abi. Deathquick. Onu çekebiliyorsun. RP'ni bile yapamıyorlar ya. Nerede hangi odada? Aşağıda sohbet 2. Neydi 2? Sohbet 2 ki? abi. Eee Deathquick, Abi senle baba bir ses Deathquake. var abi haberin olsun abi. Nasıl bir ses var? Oğlum bak. Abi Sa Sa Saruyu yaparlar ama. Ben Saru. Ben Saru. A kapı çalıyor. Masaka yeah. geldi galiba amına. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> 4 4. <-2. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, yanlış daireye gitmiş. Oğlum, Dead Quick <gülüyor> <Yok, yok>. <gülüyor> <gülüyor> <Dead Quake>. <gülüyor> 2'de. Dead 2'de. Gap yazıyor Evet. Gap Dead Quake. Ya ya kim şimdi? Ben evet. miyim bu? Al bu <gülüyor> seni taktiğini. Adam yapıyor. 26 <gülüyor> dakikadır anlatayım. <gülüyor> vadisi oynuyor. <gülüyor> abi adam zev yapıyor, Mertcan Bar yapıyor, Murat abi GF yapıyor, Seni yapıyor, Gi Taksim bir sürü şey yapıyor ben o yapsın. Yalan. Bak abi bu Yalan. Mertcan cidden çok yetenekli bir çocuk. Abi yani, bu çocuk da biraz oyun şey oynuyor. Ha. Harbiden abi. Eder. Tamam bir dakika şimdi önce en iyi yaptığını, şimdi ne yapacaksın sıra sıra mı konuşacaksınız ne, ne var aklında? Yoksa şu an bu muydu zaten hani konuşuyoruz mu? E, ha, abi herkes uzman bir RP'e dönsün, aynen. Evet. Yapacağız. Sırasına evet. RP'e evet, döndürün. Çete YN dilsin. Olur mu size, uygun mu? Olur, olur abi, olur. olur. Ben söylesen sen yap diye öyle eleyelim. Olmaz tamam, abi. Tamam. Ne oldu lan 500, 500 lira mı geldi? Yok lan 500 bit. Ah atma. Dur bir dakika şimdi. Atma. Bak, atma. Atma. Alttan başlıyorum. <gülüyor> Aha. <gülüyor> A, bu arada e, <gülüyor> sohbet üçlü ikinci Ferit var da abi onu da çekelim mi? İkinci iki Ferit'i birbiriyle Aa, konuşturalım. Kim? Tamam çağır onu da. Abi inanamıyorum. <gülüyor> <ininimum da. ininimum gülüyor> ya Ferit, Ferit'i de bunu kuyum ya Ferit. <gülüyor> abi ama e, onun kötü tarafına denk geldiniz çünkü boğaz ağrıyor abi onun sesi bayağı bir kalın. Abi canım benim. Helga. Selam abi dunamaz ya. Sarmıyorsa, sesi kalınsa. Abi şunuz ha. Eiga, eiga, dike eiga. Abi şunuz şey ha. Şimdi, Death, Deathquake. Mertcan, Abi benim mi şey. yapma abi sen. Mertcan var <gülüyor> yap ki. Hemen. Herkese merhaba ben Mertcan bak bugün sevgilimle beraber bak. Güle akşam o. Devamını görecek yok arkadaşlar. Benim işte yalnız aktörüm yani kesersin. Şey <gülüyor> Tuğkan abi nasılsın? Anlar nasıl gidiyor? İyi kardeşim iyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor? <gülüyor> abi benim şüper işte. Ben de Red Pit'te falan böyle birkaç film çekimine gidiyorum. Helikopterle falan biraz zor oldu. Tabi aktör olduğum için. Önüne gelen kişi benle fotoğraf çekilmek istiyor. <gülüyor> Ünlü oldun yani baya. Ünlü olduk sen... abi yani. Gölgemize bıraktım herkes. <gülüyor> en yapabilir misin peki? <gülüyor> ne ya bize? Edrain yapabilir misin bize yapıyordu. Kanka ben yani olmuyor. Oluyor ya. sen yap ya oluyor bu arada. Oluyor. Ya dene yani oğlum adam oluyor Olsun diye beklemiyoruz zaten. Olur, zaten olur. evet denemeden bir şey olmaz abi. Dene bakayım yani. Şimdi benim sesimi de duyuyorsun sürekli. Evet duyuyorum. Tamam deneyeyim o zaman bir tane. Dene bakalım. Ses deneme 1 2 3 evet. sana verdin. Ben sonuçta. bir replik severim. Böyle takistlerin çok çoğu bu durumu yaşıyor. Böyle bir şey yapmayı istiyorsun ondan. Ama konuşamıyor. Bir replik söyleyeyim ben onu yapayım. Amını yavramı taşlara atar. O gerrak diyor onu taş var ya böyle amına koyayım senin. Bak ben, ben de söyleyeyim. Ambaya <gülüyor> <gülüyor> şey söylemesi oldu lan. Hani gırtlaktan söy, da amını yavrana <gülüyor> ya, benim sesim bak kolay kolay çıkmaz, cidden çıkmaz. Hak verir bu konuda yani? Doğru bu arada abi. İstem hani <gülüyor> abi, ses tonu şey çok farklı ya. ya. E, Bizden çıkmasın abi hani biz. Ses tonu cidden çok farklı abi seninkinin. Evet, Bu, bunu bir iltifat olarak alıyorum kardeşim. Abi kalınımsı... <gülüyor> böyle kalınımsı değişik bir şey ya. Değişik ben de şey. söylemedim. <gülüyor> Aynen çok kalınımsı. değişik abi. Ya, Dead Quake şimdi bak senin ilk şeyini oyladılar. Genelde Y çıktı. Başka ne yapıyordun? Zed yapıyor abi. Ee, abi Zed. Yapma kim Zed'i? Zed hemen. <gülüyor> Bana karşı gelme. İyi, <gülüyor> Güzel. Oha. Pro program yok değil orada? Abi geçen gün güncelerden askerlikliyim. Ay! Kastı vereyim mi? Senden çok güceyim Memati çıkar. Bak. <gülüyor> Memati ver, o hiç alakadar etmez. Bak. Bir aklından bile söyle. Oğlum biz birlikte bağlıydık lan. E oldu Sanka işte bak. Ben birlikte yapıyordum bunu ya. Söylemiyordum sota tanıyordum. Abi çok iyi Abi, abi çok Ağadır iyi. Abi. Tamam. Şimdi Zeo ne yapıyorsun lan? Alo, selamlar efendim. Ne haber? RP devam mı? Ben 3 gün önce başladım bu arada Zeon'un RPS'ini yapmaya Eğer yapamazsam kusura bakmayın Yok sıkıntı yok Ha bu kendi sesindir tamam ben de diyorum niye benzemeyim 3 <gülüyor> <gülüyor> gün önce mi başladın Zeon'u yapmaya Evet ben de Ferit'in yayında dönük gelmiştim Burada Salon Tewins ekibine ha, yap Yapıştır bakayım <gülüyor> Böyle de yaptığında <gülüyor> çok şey lan. değil mi <gülüyor> Evet ya çok garip oluyor bu arada Cidden E oğlum insan gerilir tabi sen, ben burada az önce de... sandım. Mesela elim ayağım titriyor benim yani. Tamam. Ee, es abi es harbiden e yani. Esmer. Tamam. abi sen ne? abi sen de konuşmam cidden büyük bir zevk aldı. Hani davet ettiğin şey yaptığın için çok teşekkür ederim abi. Esma evet abi, çok teşekkür.